İçrada ilk maç e, zor geçeceğini biliyorduk. Gerçi bize başkanım arkana yaslan rahatına bak diyenler de oldu ama e, hem saha zemininin kötü olması hem havanın çok sıcak olması, aşırı nem olması e, ilk maçın stresi, taraftarın e, türbünde işte ilk e, birlikteliği, bütünleşmesi onun stresi, gerginliği bizdeki stres, gerginlik hepsi üst üste binince çok zor bir maç oldu. E, yani 90 art, 90'da sanırım geldi 86'da geldi. E, mutluyuz. 3 puan içeride. E, önümüzdeki maça bakacağız. Şanlıurfa cumartesi günü ee, bir an önce bu maçı unutup önümüzdeki maça bakacağız. Destek veren, türbüne gelen e, bütün taraftarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim için çok önemli maçtı tabii ki. Biz e, takım kurarken de hep şampiyonluk hedefine kurduk. Şampiyon olmak istiyorsak içeride kim olursa olsun kazanmak zorundayız. Kazanmak isteğiyle e, zirve yapmak zorundayız. Zor maçtı. Bireysel hatamızdan dolayı gol yedik. Akabinde bir tane pozisyon verdik. Başka pozisyon vermedik rakibe. Geçen hafta Isparta'yı kazanmak istiyorduk. Berabere bitmesi bizi çok üzmüştü. Bu maçı tabii çok aşırı konsantre. Biraz ilk yarı özellikle oyun olarak çok pasif kaldık. Ama ikinci yarı topladık. İkinci yarı... Takımın özgüveni, oyun anlayışı, saha içerisindeki mücadelesi inanılmaz iyiydi. Yani geçen sene son dört maçın beş maçı hatırlattı bana. Biz böyle olursak inşallah şampiyonluk yarışı içerisinde herkesin gösterdiği şeyi, favori takımı bunu gerçekleştireceğiz inşallah. Ben çok mutluyum. Bize dua eden taraftarlarımızın desteği, maç başlamadan teyise gelip futbolcuların eşleri, yakınları, aileleri, kendi ailemiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başlangıçta inşallah sonu da e, bu masaya kupayı koyar öyle konuşuruz. Teşekkür ederim.